Bugün 23 Şubat 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay güne hırslı ve kararlı enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay ile oğlak burcundaki Plüto arasında etkinleşecek olumlu açı irademizi ve motivasyonumuzu yükselterek günlük işlerde destek olabilir güçlü ve güvende hissedebileceğimiz koşullar oluşurken somut adımlarda atabiliriz Akrep burcundaki ay saat 12 boşluğa girecek ve öğle saatlerinde önemli bir açı yapmadan boşlukta ilerleyecek Ay boşluktayken önemli kararlar vermek yerine rutin işlerle ilgilenip başladığımız işleri tamamlayabiliriz. Keyif aldığımız konularla ilgilenmek ve dinlenmek için de öğle saatlerini değerlendirebiliriz. Ay 16.30'da Yay Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün Yay Burcu'nda ilerleyecek olan ay, yabancı kültürler, seyahatler, dış ilişkiler, hukuk, eğitim ve yayıncılık gibi konuları daha fazla gündeme getirebilir. Gece saatlerinde Yay Burcu'ndaki ay, Balık burcundaki güneşe dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında çatışmaların meydana gelebilecek gece saatlerinde, son birkaç haftanın konuları netleşirken, önemli farkındalıklarda kazanabiliriz. Yakın ilişkiler ve karşı cinsel ilişkilerde uyumlu ve dengeli olmaya özen gösterelim. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.